Fındık Fındık Hadi ne bu uyku ya Kaç saat oldu Hadi kalk Ne bu böyle uyku Fındık hanım Hadi kaldır boyun altında. Hadi buraya da kaşıyalım hadi. Bak bakayım yüzme. Afındık. Bak şimdi bu olmadı. Oldu mu bu şimdi fındık? Olmadı.